Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. YKS 2022 tayfa bugün sizler için artık başlıyoruz. Bu videodan 24 saat sonra birçok video sizler için gelecek. Hadi bakalım videomuza geçelim. Bu serinin içinde neler olacak? İlk önce olması gereken bazı kesin şeyler var. Mesela yaz programı yapacağız sizler için. Sonrasında dershane mi özel ders mi yoksa açık lise mi? Bunları içeren ayrı bir video olacak. Ve bunların dışında bu videonun altına gelen yorumlarla içerikler çıkartmaya çalışacağız. Yani sizler Neler istiyorsunuz? 2022'de fazlalarınıken nelerden eksik olacaksınız? Hani şu olmazsa veya aklıma şu takıldı, çalışamıyorum. İşte bunun cevabı nedir? Bunu araştırabilir misiniz? Bunlarla alakalı videolar çekeceğiz. Yani playlistimiz sizlere özel bir playlist olacak. Yorumlar kısmına bakıp içerik çıkartacağım ben. Yani aklınıza takılan neler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz ki bu şekilde en azından hem sizlere geri dönüşü videolara yapalım. Senin aklına takılmıştır, sen yorum olarak atarsın, ama başkasının da aklına takılmıştır, yorum olarak atmaz. O yüzden herkes yorumunu atsın ki ona göre bir içerik çıkartalım. Playlistimiz yani e, oynatma listemiz dinamik bir oynatma listesi olacak. Yani sizin istekleriniz üzerine bir oynatma listesi olacak. Çünkü yorumlara kısmına bakarak giderleyeceğiz sürekli. İşte yaz programı yapacağız. Sonra dersiniz belki diğer programlar da gelir. Yani programlar temsili programlar olacak. Siz kendiniz üzerine oynama yapabilirsiniz. Kendinize ayarlayabilirsiniz programları. Mesela birkaç konu hakkında aklınıza saklananlar vardır. Onları konuşuruz vesaire. Playlistimiz bu şekilde olacak. Yani Oynatma listemiz, YKS 2022 tayfa için yapacaklarımız şu anlık bunlar. Dediğimiz gibi yorumlara göre şekillenecek video serimiz. O yüzden yorumlarınız bu seride çok önemli. Siz ne istiyorsanız biz onları çekmeye çalışacağız. Hadi bakalım YKS 2022 tayfa. Yolunuz şimdiden açık olsun. Videoları... Mutlaka izleyin. Abone olup bildirimleri açın ki size videolar attığımızda anında haberdar olun. Bu videodan 24 saat sonra ücretsiz bir şekilde yaz programı pdf'i gelecek. Ondan sonra diğer videolara gelecek. Yorumlarınıza göre videolarımız şekillenecek. Hadi bakalım 2022 sayfa şimdiden yorumlar açık olsun. Abone olup bildirimleri açın ki videolardan en hızlı bir şekilde haberdar olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.